E bir gidelim bakalım ne oldu ki ciftarımı getirdim haklıydı aslında. Ben de düşünüyorum ki bir senedir aylardır kullandım. Youtube bir bişey Bazı şeyler unutsam da bir dittikçilerin gelmesi. 31 saniye çekelim. Kananlarımdan çok seneden video kalitesi seçemedim izledim. YouTube'un 200 günden koymadığı şey endim. Zaten 5 gündür video hazırlıyor. yeterdim şimdi Şimdisi mobil bu oyun neren daha ismi çekeceğim. Çok cringe olduğu için, çok kötü olduğu için. Hem de bayağı uzun. Video sildim. Zaten video 1 dakika falan izlemiş. Ve işte devam edeceğim. 0 saat izlemesi var. Ona bir sonraki oldu. Nedense 1 bir gün 1'e düştü. Video bittikten sonra 2-3 gün sonra saatin 10'un ortalama video çekmem gerektiğini. Mesai çalışacakken sonra hatırladım ki ben bir eleştirik aldım kafamda zamanı hissederse istediğim videoyu çekerim neyse başka videonluk bu video